Evet arkadaşlar Gıy, Gıy TV'ye hoş geldiniz. 6 Ocak 2019 Pazar gününün ilk videosu arkadaşlar. Bizi izleyenler zaten bilecekler. Şimdi yine 3 tane maç seçtik. Arkadaşlar bu videomuz ilk yarı ikinci yarı oynayanlar için daha çok. 3 maçı seçtik. 2 maçı 3 ihtimali bir maçı da alt üst oynadık. Dolayısıyla 2 maçı bekliyoruz. Şimdi burada 3 maç verdik arkadaşlar. Bunların hepsini oynayabilirsiniz. Ya da ilk yarı ikinci yarı seçtiğiniz maçları... Formülünü bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi bakın 220. E, ha bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bunun üç maça aldınız ya arkadaşlar. Toplam burada 18 kupon var. Bunun altına siz bankoma çekleyeceksiniz. Takip ettiğiniz e, takımların ilk yarı ikinci yarı. Mesela Real Madrid'i takip ediyorsunuz. Ne yapar Real Madrid? Ya beraber kalır ya alır diye düşünün mesela. Ya da ya direkt birden bire olur. Mesela bir seri Real Madrid bir verdiyse birdenbire ya da sıfırdan biri olur. Bu şekilde takip ettiğiniz Takımların iki tane bu 18 kupana banko maçlarınızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra tutmasını bekliyorsunuz. Bu biraz şans tabi ama diğer videolarımızda tutma ihtimali yüksek ele bir tanesi yüzde bin bankosu var. Ona diğer videolarımızı seyrederseniz görürsünüz. Şimdi bakın üç tane maç aldık 220. Yukarı bakın en yukarı sıfırdan bire, sıfırdan ikiye, sıfırdan sıfıra 209. Sıfırdan bire, sıfırdan ikiye, sıfırdan sıfıra 207. Alt ve üst. 207 zaten komple tutar. Şimdi birinci satıra bakın yukarıya. 220 sıfırdan 1'e dedik ya. 220'yi yan yana. Buradaki ilk 9 kufon. Yan yana birinci satıra sıfırdan 1'e yazdık. Devam ediyoruz. Sıfırdan 2'yi yazdık. Yan yana 3 tane. 6 birinci satırın devamına bakın. 220'ye sıfırdan 0'a yazdık. 3 tane. İkinci satıra geçiyoruz. geçiyoruz. Üste bakın. 209'a ne dedik? Sıfırdan 1'e sıfırdan 2'ye sıfırdan... Sıfıra. Birer tane yazıyoruz. Bakın 209 sıfırdan 1'e, 209 sıfırdan 2'ye, 209 sıfırdan 0'a. Tekrar devamında birer tane daha yazıyoruz. Alta geliyoruz ikinci satıra. Tekrar birer tane daha aynısını 3 tane yayına yazıyoruz. İlk 9 kupon yukarıdan aşağı Hepsi birer kupon. Birinci kupon, ikinci kupon diye yazıyor. Üçüncü satıra geldik yukarıya çıkın. 207'ye ilk önce 6 kullanıyoruz. Komple alt diyoruz. 207 6 207 6 9 kupona da yazıyoruz bu ilk 9 kuponumuz arkadaşlar söylediğim gibi iki tane daha maç bulun bunun altına komple onları yazın takip ettiğiniz takımların ilk yarı ikinci yarı başlarını bulursanız sonuçlarını alacağınız para 6'ya 7'ye 10'a kadar katlayabilir arkadaşlar 18 kupon 3 misli bile yapsanız 54 lira yapar ama ilk yarı ikinci yarı yakın yanlar yüksek olduğu için fırlar gider yukarıya arkadaşlar şimdi ikinci 9 kupona geçiyorum arkadaşlar Yukarı bakın yine pazar günü maçlarımız aynı bu ikinci dokuz kupon toplam 18 kupon 220 aynı 209 aynı 207 aynı maçlar sadece 207 üst olarak kullanacağız. Şimdi birinci satıra biraz öncekinin aynısı bakın 220 sıfırdan 1'e 3 tane yan yana 220 sıfırdan 2'ye 3 tane yan yana birinci satır yukarıda bakın yazıyor. Birinci satır devamı altta sıfırdan sıfıra yani 3 üç ihtimal üçünde kullandık. Biraz önceki 9 kuponun ilk 2 satırımız aynı. İkinci satır 209 sıfırdan 1'e sıfırdan 2'ye sıfırdan sıfıra. Yani seçtiğimiz 3 ilk yarı ikinci yarı seçeneği. 209 yine aynı şekilde devamına bakın. 6 ayının ikinci satır devamı diyor. Yine 209'a 3'ünü de yazdık. Sıfırdan 1'e sıfırdan 2'ye sıfırdan sıfıra. Üçüncü satıra geldik arkadaşlar. Yukarıda bakın 207 alt kullanmış ilk 9'da. İkinci 9'da komple üst kullandık. Banko yazdık. Şimdi 18 kuponu bu şekilde yazdık. Şimdi bunun aynısını oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada ben yukarıda niye 0'dan 1'e 0'dan 2'ye 0'dan 0'a yaptım? Çünkü bunlar Ganyan'ı orta 240 mesela. işte 3 240 gibi düşünün. Bu tür maçlar bunlar. Bunların ilk yarı ikinci yarı maçlarına sonuçlarını alıyorsunuz. Niye? Ganyanları yüksek. Ortalama 3,5-4 veya 5 ganyanı bir tanesinin arkadaşlar. Çarpıldığında iki de maç eklediğinizde... Bastarı yüzünü geçer. Çok çok para alma şansınız var. Bunun aynısını oynayın. Ekranı dondurun. İlk 9 kuponu, kuponu. Aynısını yapın. İki tane maç ekleyin arkadaşlar. Onlar da ilk yere, ikinci yere olsun. Tutarsa müthiş para alırsınız arkadaşlar. Bu şans diğer videolarımızda tutma şansı yüksek. Sağ alttan tıkladığınızda. Bütün e, orada göreceksiniz arkadaşlar. Bütün videolarımızı. E, oradan tıklarsanız.